Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben geç kalktım normalde 8-15 işte benim minbüse binmem ve gitmem gerekiyordu Şu an saat yani 8-35-8-40 falandı benim kalktığımda Sonra da telefonumun şarjı dolmuş işte telefonuma falan baktım ve Bugün ders şu anda başlayalım mı demiş hocamız valla içime su serpildi Bugün arkadaşlar ilk defa tatsöğe gideceğim ve böyle alelacele de size bir video çekeyim dedim çünkü kameramı götüremeyeceğim çok ağırlık yaptığından dolayı size böyle bir video çekiyorum ondan sonra da bugün gitar kursum var arkadaşlar sabahtan öğlen 12-12.30'a kadar gitar kursu sürecek umarım dediğimi anlayabiliyorsunuzdur çünkü biraz acelem var arkadaşlar eğer anlamıyorsanız yorumda belirtin ben size yazırım <gülüyor> ya anlamıyorsanız dediğimi yorumda belirtin arkadaşlar ben size yazarım ama umarım anlıyorsunuzdur dediğimi ve başka ee, beni kedim uyandırdı arkadaşlar ben uyuyordum telefonumda falan bir şeyler çalıyordu ama ben duymadım Sonra bir baktım kedim saçımın arasına girmiş böyle saç kafamda bir, bir şeyler yapıyor Ben de uyandım böylelikle hemen aklıma gitar koşu geldi ve böyle uyandım arkadaşlar Ve şu anda gideceğim ben kameramı götüremeyeceğim akşam görüşürüz Bye. Arkadaşlar şu an eve geldim akşam görüşürüz dedim ama hep böyle akşam görüşürüz. Akşam görüşürüz diyorum. Akşam olmadan böyle yine elime kamerama alıp video çekiyorum. Arkadaşlar gitar kursuna hocamız 11'i 11 falan biraz geçmişti. 11'i 2-3 geçe falan geldi. Onda başlayacaktı ama 11'i 2-3 geçe falan geldi işte. Yani daha çok geç başladı. Ben de bak kalkamamıştım zaten. Bence iyi oldu. Hepimiz hem gitara çalışmış olduk hem hocamızı bekledik. Ondan sonra bugün geldim işte. Şu anda 12.30 aslında hocamız şey dedi hani gitar kursunu hani geç başladığı için 1'e kadar falan sürecekti de ama ben 12.30'da çıktım erken çıktım gitar kursundan ve şu an evdeyim arkadaşlar. Şu anda da saat 2.10 geçiyor. Uyuyacağım biraz, dinleneceğim akşama kadar. Bu şekilde arkadaşlar. Biraz uyuyacağım, dinleneceğim sonra 6 veya 5 gibi, 5 gibi veya 5 olmadan kalkarım da 5.6 gibi evden çıkmam gerekiyor. 8'de de tiyatro kursu başlıyor. Ay tiyatro kursunu diyor duruyorum. Akşam 8'de de tiyatro oyunu başlıyor arkadaşlar. İlk defa tiyatro oyununa gideceğim. Kuaförde bir gün. İlk defa gideceğim. Aa tür bir şey çok merak ediyorum arkadaşlar. Eminim ki çok güzel oynuyorlardır. İnşallah ben de bir gün çok güzel tiyatroda oynayabilirim. Bir gün belki inşallah. İşte şu an uyuyacağım. Böyle 4 buçuk gibi falan kalkarım. Belki daha erken kalkarım. Hiç böyle olmaz. Bu şekilde arkadaşlar. Ve yanıma kim geliyor? Pişecik. Aşkım. Gel. Bakın. Kim geldi o gel, gel. Gel aşkım. Sen gel. Sen gel. Senin gelmeni istiyorum. Gel. Gel aşkım. Gel. Sen de gel. Artık. Hadi gel. Ay seni de mi bekleyeceğiz aşkım? Gel artık. Hadi. Bismillah. Geliyor. Geliyor. Geliyor. Geliyor. Kolum ağrı. Aşkım seni bekleyeceğim. Aşkım gel artık Uf, Seni mi bekleyeceğim ben ya aşkım. Gel lan şuraya gel Allah Allah önümde duruyor böyle ben ben Bana bakıyor manyak şey Çok enerjik arkadaşlar ya, gene gitti mesela şu an. <gülüyor> gitti gene benceyden oraya gitti. <gülüyor> o şekilde işte arkadaşlar. İçerisi biraz karanlık ve karanlıkta bu şekilde çıkıyorum. Bence güzel çıkıyorum ya çünkü bayağı karanlık. Neyse, yani bayağı karanlık dedim. Esra hafta ne olduğunu Görebilecek kadar karanlık. Pişicik çıkma çıkmayın ben. Pisicik. Böyle. Manyak bu kedi ya. Biraz etrafta obliyizli bir duruyor. Bak yine çıktı yatağının üstüne. Pisecik. Pisecik. Pisecik. Pisecik. Of iyice karanlık oldu etrafı ya sanki. Neyse. Bu kedi manyak. Kediler uzaylıdır diyorlardı. Önceden bir yerde dokunmuştum veya duymuştum. Kediler uzaylıdır diyordu. <gülüyor> Kediler güzeldi arkadaşlar. Cidden çok değişik hareketleri var ya. Etrafta haplıyor, zıplıyor böyle. Abi haplıyor, haplıyor böyle. Haplı haplıyor diyor ya. Ben gidiyorum haplıyor böyle. <gülüyor> Aşkım! Like kameramdan ne istiyorsun? Kameramdan ne istiyorsun? Çık baba. Ah! <gülüyor> ah! Ah! Aşkım aşkım aşkım aşkım bir de köpek gibi asılıyor beni arkadaşlar ya maalesef köpek gibi asılıyor beni çok fena asılıyor önceden bu kadar asılmıyordu galiba senin dişinde gücü yoktu ama şu an çok fena asılıyor arkadaşlar neyse işte ben birazcık birazcık cık cık cık cık <gülüyor> aşkım gel yanıma al kedime de yanıma alıyorum genelden uyuyacağım zaman falan ama uyumuyor. Yani bazen uyuyordu tabii. Uyuyacağım dinleneceğim işte ya. Güzel uykusu diyorum ben bunu öğlen ikindi uykusuna. Çünkü çok seviyorum. Hem yorgunluğunu alıyor hem bitkinliğini alıyor. Bence çok daha güzel yapıyor. İnsan dinç yapıyor bir kere. Aa! Ay bana yüz vermiyor. Bütün erkek milleti böyle işte. Aşkım. Pişecek. Pişecek böyle işte. Böyleydi. Şimdi uyuyacağım arkadaşlar. Hem gözüm ağrıyor, hem yorgunum, bitkinim. Bir daha kalkınca görüşürüz. Akşam tiyatrodada görüşürüz demeyeceğim. Artık ben uyanınca görüşelim. Bye. Merhaba arkadaşlar sizinle bir anı kaydedeceğim Şu anda teyzem balkonda ve içeriye geçiyor Teyzem 14 gün karantinada kaldı Korona almıştı Ve şimdi ilk defa yanına gideceğim Ve ona anahtarı vereceğim Acaba ne diyecek ne yapacak O gelmeyin yanıma gelmeyin yanıma diyor Ama 14 günde de geçti Neredeyse 20, 20 gün oldu Neredeyse 20 gün oldu arkadaşlar Yani bir ay oldu Yani bir aya yaklaştı İlk defa yanına gideceğim haydi bismillah ama baya oldu yani Teyze. Hı? kamera ben bilmiştir herhalde 14 günü geçti bir ay oldu annem te anahtarının teyzeni ver dedim Sen çok özledim <gülüyor> söylemeyi falan peki, sen de memcanımsın çıkmak ister misin? peki tamam Gideceğim de ondan Mevlida gidiyorum Annem gide geç kalacakmış. Anahtarı teyzenin verdi dedi. İyi, tamam ben bir Tamam teyze <gülüyor> hoşam. <gülüyor> Bu şekilde işte arkadaş Anahtarı verdim gidiyorum. Sarılamadım. Onun da zamanı var ya. 14 günü geçti bayağı oldu ama olsun yine biz. Öyle. <gülüyor> Arkadaşlar merhaba ben biraz özürlandım. Korktum. O kapı açık olunca böyle ondan birleştik. Çakmış gibi falan hissettim. Arkadaşlar merhaba. Ben bir birazcık hazırlandım da arkadaşlar. İspanyol paça bir pantolon giydim arkadaşlar. Eğer o eğer orada bir aynı. Ah. İspanyol paçı bir pantolon giydim ve merkezim bu şekilde arkadaşlar Eğer orada bir ayna görürsem size kombinimi de gösteririm Temek görüştüm ve kalın bir mont alacağım arkadaşlar Bu işte arkadaşlar Şata 5'e geliyor ben 6'da çıkmam gerekiyor ama büyük ihtimalle beş buçukta çıkacağım Ve Nihat Zeybekçi Kongrelikator merkezinde buluşacağız BAYS 8'de başlayacak ama ben erken geldim ne bileyim ya daha fazla video çekmek için zaten bir sürü oturacak yer var Aa, oturacak yer yerdeymiş neyse buluruz bir şekilde bir şeyler yaparız ya <gülüyor> Öyle gezeriz arkadaşlar ne yapalım daha fazla video içeride üretmek için de böyle erken geldim Yani kendimi çekerim falan diye düşündüm işte böyle konuşurum sizinle falan diye düşündüm çok mu kötü yaptım <gülüyor> bu şekilde işte arkadaşlar Umarım beğendiğiniz bir videodur oturuyorum Arkadaşlar burası da bayağı büyük bir yer ha bak böyle bir yer bayağı büyük gözüme bulanık görüyor bulanık mı çekiyor ya ha bulanık çekiyormuş Tamam böyle bir yer işte arkadaşlar burası Gözlüğümde buharlaşıyor. Gözlüğüm buharlaşıyor arkadaşlar ya. Önümü kırılmıyorum. Ondan kameranın ekranına bakınca böyle bulanık gibi gördüm kendimi. Zaten bulanık çekiyormuşum. Burası böyle bir yer arkadaşlar. Buraya ilk defa geldim. Baya büyük bir yere benziyor böyle. Çok güzel dekor etmişler bence. Bu şekilde. Burası baya büyük arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyor. Ben buraya ilk defa geldim yani. Yani bu ilk defa geldim. Bu da ben. Bu şekilde. tiyatroya ilk defa geldim daha doğru Bu arada mı çıkıyorum ya? Yok çıkmıyormuşum. Bu mı çıkıyorum ben? Gözüm görmüyor. Gözüm görmüyor. Ah, tamam netleştim. Ya gözüm görmüyor ya. Burası da bu şekilde işte arkadaşlar. İlk defa tiyatro geldim ve arkadaşımı bekleyeceğim bunun bulanık çekiyor bir sanki ya. Benim gözüm mü böyle oluyor yoksa acaba? onu montajlarken fark ederim. Çünkü gözlüğüm buharlandığı için bazen göremiyorum. <gülüyor> bu şekilde arkadaşlar. Böyle. Bye. Merhaba arkadaşlar. Karnımın acıktığını fark ettim ve kukoreç geldim. Başka bir yere daha girmiştim ama orada künefe böyle tatlı yiyecektim ama 21 TL olduğunu görünce bizim o tarafta pek fiyatı ama 20 TL falan değil yani. 20 bile değil. Fiyatını gördüğüm anda çıktım orada. Ondan sonra bir yerde de pide yapılıyordu ama sanırım paket yapıyorlarmış. Oradan çıktım. Künik yani kokoreç içeceğim. Acıktım. Çünkü arkadaşlar çok erken çıktım bugün. Çünkü bilmiyorum ben. Nihat sebebi çıkan ve kültür merkezinin nerede olduğunu, hangi minibüsün geçtiğini, hangi otobüsün geçtiğini bilmiyordum. Bunun için erken çıktım. Hani geç kalmayayım en diye. Bu şekilde öyle burayı geziyorum arkadaşlar hangi milbus işte dönerken nereden geçecek falan diye öyle etrafı falan inceliyorum merhaba arkadaşlar şu an saat ay bir ay şarjım bitti sandım. yani şarjım yüzde iki iki diş kaldı sendim işte şarjım şu anda yedi buçuğa geliyor ee, ve bir tane arkadaşı dindim. Ee... O da oyuncuymuş böyle tiyatro oyuncusuymuş Bir ara bırakmış şu an İstanbul okuyormuş falan işte Onunla konuştuk tiyatro hakkında işte Shakespeare'in Mesela böyle Tiyatro oyunlarının olduğu Kitaplar varmış ve bunu bir tane Hocaya daha sorabilirsin dedi hani böyle tiyatro ile Alakalı kitapları okuyarak kendini Geliştirebilirsin dedi arkadaşlar Ben de tiyatroyu çok istediğim için Umarım olur yani ezberim kötü Beyonik eksikliği var evet ama bu bana engel değil Bence ilaç kullanabilirim. <gülüyor> Diksiyonum da çok özlü. Ama bence diksiyon kuruluşu alarak bunu da düzeltebilirim. Her neyse. Böyle bir ıı, kitap okuyarak işte kendimi geliştirmek istiyorum tiyatro konusunda. Bana kitaplar önerebilirsiniz arkadaşlar. Tiyatro mesela oyun okumak... Ee, gene unuttum doğaçlama hocamız mesela oyun okumalısınız dedi ve böyle tiyatro oyunlarının olduğu falan kitaplar biliyorsanız hani böyle tiyatro okumak yani tiyatro ya da kitaplar biliyorsanız bana tavsiye edebilirsiniz arkadaşlar hem ben de okumuş bir şeyler öğrenmiş olurum bu şekilde arkadaşlar 8'de başlayacak mı ben de arkadaşıma bekliyorum saat 6 içeri buradaydım <gülüyor> bu şekilde geziyoruz işte arkadaşlar arkadaşlar Bana tiyatroyla alakalı işi işte böyle kitapları falan tavsiye verebilirsiniz arkadaşlar. Okurum bir sebebi bu şekilde. Ay etraf çok güzel gözüküyor burası bu şekilde arkadaşlar Fatma Yıldız salonu açılmış kapı açık mı? kapalı kapalı aynen bu şekilde. Hep bir insan geliyor. Şuraya. Evet. Ne diyor? 1 Kapattım. Şimdi kimse girmesin artık. Kamera da Şimdi git. Biri, biri, bir de daha çekebilirsin. kimse ya. Dur ama. Ben yeter. Benim çektiğim kadar yeter. <gülüyor> Benden bu kadar. Gel kalanında izleyeceğim. Size bir şey gösteremeyeceğim. Arkadaşlar Bye işte. Arkadaşlar bugün sayılıyoruz <gülüyor> Arkadaşlar bugün Fuhafetle bir gün izledik ve çok güzeldi böyle. Ama otoparka doğru gidiyoruz biz. Biz nerede çıktık? Benim büsyan nereden geçiyor? Biz yanlış yere mi çıktık? <gülüyor> Otopark burası. Benim bir saatten aç zamanım kaldı. <gülüyor> Aminle otobüsüm geçecek. <gülüyor> nerede gidiyoruz biz? Gel bu taraftan gideceğiz bence. O, da, o tarafa gideceğiz. ama <gülüyor> yok ki. Arabamız yok bizim. <gülüyor> otoparka <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> Arabamız var mı sandın? <gülüyor> evet. Ee, i̇şte çok güzeldi arkadaşlar. Kuaförde bir gün mesela çaycı vardı. O medya ile alakalı böyle komik komik espriler falan yaptı. Çok komedi türünde bir böyle tiyatro oyunu sergilediler ve çok eğlendik. Arkadaşım da geldik. Aslında annemle gelirim diye düşünmüştüm. Ama annemi yormak istemedim. Arkadaşımla geldim. Bu arkadaşımla da tiyatro kursundan tanıştım zaten. Öyle geldim çok eğlenceliydi bu şekilde bir daha video çeker miyim bilmiyorum ama çekerim büyük ihtimalle ondan daha sonra görüşürüz arkadaşlar şu anda garaja doğru yürüyorum ve videom bu kadardı ben gelirken minibüs şoförüyle Numarasını almıştım işte geç kalırsam falan en son minibüsü neyse zaman kalkıyor falan diye çünkü 10.30'da kalkıyormuş ve ben tiyatrounda onda bittiğini 120 dakika sürdüğünü söyledim yani 8'den 10'a kadar sürdüğünü söyledim Bu yüzden şoförle de anlaştım yani bineceğim işte beni bekleyeceğini falan söyledi işte şahıs'ın Iııı ee, Yürüyorum işte şu anda Zaten aradım işte daha akanda olduğunu söyledi Ulanak çekti <gülüyor> Neyse işte bineceğim eve gideceğim arkadaşlar videom bu kadardır umarım seversiniz eğlenirsiniz ben eğlendim çok güzel bir tiyatro oyunuydu arkadaşlar kuaförle bir gün bir soygunu anlatıyor kuaförle sonra da mutlu bir şekilde bitiyor çok eğlenceli komik doğaçlamaları falan böyle kendilerini eğlenceli komik bir şekilde söylüyorlar böyle ben çok sevdim arkadaşlar Umarım siz de videomu izlerken zevk almışsınızdır ve beğenmişsinizdir. Ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da belirtin işte ben. Yani belirtin hani sizin gittiğiniz bir tiyatro oyunu var mı? Okuduğunuz tiyatro ile alakalı bir kitap var mı? En çok sevdiğiniz tiyatro oyunu ne? Bunları belirtin arkadaşlar. Sizde seviyorum. Bay bay.